İkinci dereceden doğrusal homojen diferansiyel denklemlere bir örnek daha yapalım. Önce denklemi yazalım, sonra detayları verelim. 4 çarpı y'nin x'e göre ikinci türevi, eksi 8 çarpı birinci türev, artı 3 çarpı y fonksiyonu eşittir 0. Başlangıç değerleri, y 0 eşittir 2, y üssü 0 eşittir 1 bölü 2. Y eşittir e üzeri r x'in çözüm olduğu düşüncesiyle soruya giriş yapar yerine koyar ve e üzeri r x çarpanını alıp karakteristik denklemi elde ederiz. Karakteristik denklemin nereden geldiğini hatırlamak için bir önceki videoyu seyredebilirsiniz. Bu videoda size bu soruları nasıl pratik bir şekilde çözebileceğinizi göstereceğim. Bu diferansiyel denklemin karakteristik denklemi şöyle: 4 r kare eksi 8 r artı 3 eşittir 0. Bu soruları hızlı bir şekilde çözmek için, ikinci türev yerine r kare, birinci türev yerine r, ve bu sabit olmalıydı, orijinal fonksiyonun yerinde sadece katsayısı olacak, öyle değil mi? Sanıyorum, ne yaptığımı anladınız, görebiliyorsunuz. İkinci türev r kare, birinci türev r, türevsiz kısım, eksi r üzeri 0 veya 1. Bu karakteristik denklemimiz, şimdi köklerini bulabiliriz. Çarpanlarını ayırması kolay değil, o yüzden karektrik formülü kullanabiliriz. R eşittir b, b eşittir eksi 8, yani artı 8, artı eksi karekök b kare. Bu 64 eksi 4 çarpı a, yani 4 çarpı c. O da 3. Tamamı bölü 2a. 2 çarpı 4 eşittir 8. 8 artı eksi karekök 64 eksi 16 çarpı 3 eksi 48 ve bunun tamamı bölü 8. 64 eksi 48, 16 eder değil mi? Yani r eşittir artı eksi karekök 16 bölü 8. 8 artı eksi 4 bölü 8. Bu da eşittir 1 artı eksi 1 bölü 2. Yani karakteristik denklemin iki çözümü var. Biri, r eşittir 1 artı 1 bölü 2, yani 3 bölü 2. Diğeri, r eşittir 1 eksi 1 bölü 2, yani 1 bölü 2. 2r değerini buldum. Son videodaki tecrübemizden, y eşittir c çarpı e üzeri r x'in denklemin çözümü olduğunu biliyoruz. Buna göre, bu denklemin genel çözümü y eşittir c1 çarpı, ilk r değerini kullanalım, e üzeri 3 bölü 2x artı c2 çarpı e üzeri 1 bölü 2x. Bu diferansiyel denklem sorusu, kvadratik formül kullanma sorusu ile neredeyse aynıydı. r'leri bulduğunuzda, genel çözümde çıkarmış elde etmiş oluyorsunuz. Şimdi başlangıç değerlerini kullanacağız. Başlangıç değerleri olarak, y x'i ve y üss x'i bilmemiz gerekiyor. Şimdi bunları bulalım. y üssü nedir? Genel çözümümüzün y üssü eşittir 3 bölü 2 çarpı c 1 e üzeri 3 bölü 2x. Artı içteki fonksiyonun türevi, 1 bölü 2 çarpı c2 çarpı e üzeri 1 bölü 2x. Şimdi başlangıç değerlerini kullanalım. y 0 eşittir 2, y üssü 0 eşittir 1 bölü 2. Başlangıç değerlerimiz bunlardı. Şimdi bu bilgiyi kullanalım. y 0, burada x yerine 0 koyarsak ne olur? c1 çarpı e üzeri 0. Bu 1. Artı c2 Burada yine e üzeri 0 var çünkü x 0'a eşit. O zaman x 0 olduğuna y'e eşittir. Y 2'ye eşit. Y 0 eşittir 2. Şimdi ikinci denklemi kullanalım. Türevde x yerine 0 koyarsak 3 bölü 2c 1. Bu yine 1 olur. Artı 1 bölü 2c 2. Bu yine 1. E üzeri 1 bölü 2 çarpı 0 eşittir e üzeri 0 ve o da 1. Buna göre, x sıfıra eşit olduğunda türev 1 bölü 2. 2 bilinmeyenli 2 denklem elde ettik ve bunu bir sürü şekilde çözebiliriz. Bu denklemlerin nasıl çözüldüğünü bildiğinizi düşünüyorum. Üstteki denklemi 3 bölü 2 ile çarpalım. Bakalım ne elde edeceğiz. 3 bölü 2c1 artı 3 bölü 2c2 eşittir 3 bölü 2 çarpı 2 nedir? 3. Şimdi, alttaki denklemi üstteki denklemden çıkaralım. Bunlar birbirine götürür. 1 bölü 2 eksi 3 bölü 2 nedir? 1 bölü 2 eksi 1 tam 1 bölü 2, eksi 1, öyle değil mi? Eksi c 2 eşittir. 1 bölü 2 eksi 3 nedir? Eksi 2 tam 1 bölü 2 veya eksi 5 bölü 2. Yani c 2 eşittir 5 bölü 2. Bunu üstteki denkleme koyalım c1 artı 5 bölü 2 eşittir 2 veya c1 eşittir 2. Yani 4 bölü 2 eksi 5 bölü 2. Bu da eşittir eksi 1 bölü 2. c1 ve c2 değerlerini genel çözümüze koyalım ve tekil çözümü elde edelim. y eşittir c1 c1 eksi 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 e üzeri 3 bölü 2 x artı c2 c 2 eşittir 5 bölü 2 artı 5 bölü 2 e üzeri 1 bölü 2 x ve bitirdik. Evet, çok fiyakalı bir çözüm oldu değil mi? Diferansiyel denklem çözüyoruz, çözümümüzde e var. Türevler alıyoruz, bir sürü başka şeyler de yapıyoruz ama yine de sorunun esasında ikinci dereceden bir denklem çözümü var. Yani karakteristik denklemin çözümü. Bir önceki videoyu seyredip, karakteristik denklemin nasıl işe yaradığını anlayabilirsiniz. Karakteristik denklem bulmak çok kolay, öyle değil mi? y'nin ikinci türevinin r kareye, birinci türevinin reye ve kendisinin 1'e dönüştüğünü görüyorsunuz, değil mi? Evet, umarım görüyorsunuz. Böylece ikinci dereceden bir denklem çözüyorsunuz. Bunu yaptıktan hemen sonra da birinci türevi almanız gerekiyor. Çünkü ikinci dereceden denklemi çözer çözmez genel çözümü elde ediyorsunuz. Sonra, genel çözümün türevini alıp, başlangıç değerlerini kullanıyorsunuz. Lineer denklem sistemine ulaşıp, c1 ve c2 sabitleri için bu sistemi çözüyorsunuz ve tekil çözümünüzü bulmuş oluyorsunuz. Yapmanız gereken sadece bu. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.